Bozuk para pilimin, kırmızı bir led ışığı yakmaya yetecek kadar gücü var. Burada bir tane de mavi led ışık var. Bunu pille birleştirdiğimde ışık yanmıyor. Mavi bir led ışığı yakmaya yetecek kadar gücü olan bir bozuk para pili tasarlayabilir misiniz? İşte size bir ipucu. Mavi ışık, kırmızı ışıktan daha yüksek frekansa sahip. O yüzden de daha fazla enerjiye ihtiyacı var.